Arkadaşlar selamlar kanalıma hoşgeldiniz. E, Skoda Super e, Octavia ve Roomster'da olan Bolero ekran e, sökümü nasıl yapılır onu tarif etmeye çalışacağım. Şu kısımda parlak e, bölgenin altında vida yerleri var. Gördüğünüz üzere normal Volkswagen grubunda köşelerde kalıyor burada vida yerleri. Bunda görünmediği için altına gizlemişler. Biraz daha geniş olduğu için teyip. şu kısımlarda 4 tane vida var. Şöyle ince uçlu bir şeyle Yandan hafif kaldırarak ilk önce şöyle çerçeveyi alıyoruz. Dikkatli sökerim kırmamaya çalışıyorum. Vinaları söktükten sonra şu alt kısımdan hafif kaldırarak yavaşça kendimize çekiyoruz. Alt kısımda airbag kısmı var. Onu alalım. Bunu soketten çıkarmamaya çalışın. Anteni soktuk. Sonrasında bir tane de kalın soketimiz var. Altta tırnağı var bastırıp. Çekiyorsunuz. İşten bu kadar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.